Herkese selam. İnsanlar ve Kitaplar'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 4. bölümü, 4. bölüm oldu mu? Ne çabuk 4. bölüm olduk. Vay be 4. bölüm olmuşuz. Görevli 400'deyiz falan sanır. İnsanlar ve Kitaplar'ın 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kahvem yok ama nergisim var. Ve bugün benim için çok önemli olan bir isimden bahsedeceğim. Şimdi bütün videolarda aynı şeyleri söylemiş olabilirim benim için. Çok önemli, çok güzel, çok güzel diye ama şimdi bahsedeceğim isim insan ve onun bütün kitapları aslında benim için çok önemli bir yere sahip. Bugün size Sadık Hidayet'ten ve Hacı Aslı'ndan bahsedeceğim. Sadık Hidayet isminin çok bilinmeyen bir isim olduğunu farkındayım. Ben de çok yeni tanıştım ama çok özel bir tanışmaydı. Sadık Hidayet beni çok etkiledi. Önce isterseniz biraz yaşamına bakalım ki ben de ilk defa bu video vesilesiyle yaşam hakkında e, ufak bir araştırma yaptım ve intihar ettiği gerçeğiyle karşılaştım. Hem de Paris'te ve Günlerce doğal olan bir ev aradıktan sonra izninizle 9 Nisan 1951 günü arkadaşının 25 senelik arkadaşının o günden nasıl bahsettiği bir yazıyı okumak istiyorum. 25 senenin arkadaşı Bozorun Alevi Paris'te günlerce doğal gazlı oda aradı. Şampiyonet Caddesi'ni buldu aradığını. 9 Nisan 1951 günü dairesine kapandı ve bütün deklere tıkadıktan sonra gaz musluğunu açtı. Ertesi gün ziyatine gelen dostu onu mutfakta yerde yatar buldu. Tertemiz giyinmiş, güzelce tıraş olmuştu ve cebinde parası vardı. Yakılmış müsretliliğin kalıntıları yanı başında yerde duruyordu. Ben kalemimi çok seviyorum Sadık Hidayet'in. Sadık Hidayet 17 Şubat 1903'te Tahran'da doğdu. Soylu bir ailenin e, çocuğu olduğu için hayatı boyunca ekonomik anlamda çok büyük sıkıntılar çekmedi. Farklı okullarda okudu, mimarlık okudu. Daha doğrusu okulu yarıda bırakıp içindeki edebiyat aşkının yazma isteğinin hevesiyle de Paris'e gitti. İlk öykülerini zaten Paris'te yazmaya başladı. Yazımsal anlamda kendisini Paris'te geliştirdi ve daha sonra İran'a geri döndü. İran'a geri döndükten sonra 1940'lı yılların şeratiyle sosyal ve ekonomik sorunlarla politik anlamda e, hep eleştirdi. Hep itiraz etti ve bu sebeplerden dolayı da kendi dönemi içerisinde aslında e, yalnız kaldı, yalnızlaştırıldı. İntihar etmesinin sebeplerinden biri de belki bu yalnızlaştırılması kendini yalnız hissetmesi olabilir. Saat-ı e, kitaplarında derin bir melongol hüzün hali içeren, bunu yazan bir adam. Tam tersi eleştirdiği zaman, yerdiği zaman özellikle hükümeti, politikacıları ve insanların üzerinden para kazanan, onların çaresizliğini kullanan herkese karşı büyük bir öfke duydu ve kitaplarını çok açık bir şekilde bunları net bir şekilde yazdı. Hacı A'dan bahsetmek istiyorum. Hacı A, az önce bahsettiğim sadık hidayetin politik yönünün öne çıktığı bir kitap. E, Kitapta isminden de anladığınız gibi bir tane ağımız var. İsmi Hacı olan Hacı A, e, Din Sömür üstünde bulunan, insanların dinlerini sömüren ve e, bulabildiği her yerden kazanabildiği her yerden para kazanmaya çalışan bir adam. Acaba bu yüzden günümüzü belki biraz daha iyi anlayabilmek. Aslında günümüzde yaşadığımız çoğu şeyin geçmişten bugüne kadar aynı tas aynı hamam olaraktan günümüze değin sürdüğünü görebilmek adına güzel bir ama. Zaten okurken siz de e, hacıalları tanıyacaksınız. Çok yakınımızda neredeyse hele ve bir tane düşen etliplerden biri hacaatlemeleri sürekli dillerinde farklı şeylerle, iki yüzlülükle Parasızlıktan bahsedip, parasızlıktan bahsedip, dinden, insanların ahlaki yargılarından bahsedip aslında kendi özel hayatlarında bunların tam tersini yapan insanlarla kaynaklı. Romanın sonlarına doğru zaten Hacı da çok ciddi bir ameliyat geçiriyor. Ameliyata giderken ki durumları, korkusu, aynı zamanda da çok komik. Okumanızı gerçekten önerdiğim kitaplardan biri. Zaten Sadık Hidayete başlamak istiyorsanız Hacı'a Ağa önerebileceğim kitaplardan ama işin nasıl Sadık Hidayete bir şekilde başlayın da nasıl başladığınızın bir yok benim için işte çok özel çok önemli yazarlardan bir tanesi zaten ilerleyen zamanlarda da sadece hacadan değil 3 Damla Kan'dan Kör Bay kuş'tan ya da vejeteryanlıkla ilgili biraz daha araştırma yaptıktan sonra vejeteryanın Yararları isimli kitabından da bahsetmek istiyorum belki et yemeği bırakırız kim bilir Hacı A'yı kolaylıkla edinebilirsiniz zaten bu da 105 sayfa kadar çok çabuk okunan zaten konusu itibariyle hala güncelliğini koruduğu için hızlı okunan bir kitap bakalım merak ediyorum yorumlarınızı Eğer bana geri dönüş yapın olur mu kendinize çok iyi bakın nergisim ve ben ilginler dileriz